Ada Kamoyul Sesleniş Bildirisi. Sizleri Ada Birleşik Türler adına selamlıyoruz. 40 yuvarlak, 53 çizgi, 23 çizgi, N, 29 yuvarlak, 22 çizgi, 42 çizgi, E üzerinde yer alan ada. 10. Nisan olayları ile bağımsızlığı ilan etmiş, seçilmiş kutlu otluklardır. Bu topraklar adıllarındır. Adalı vatandaşlar sadece otluk olan canlılardır. Bu otonom otluk bölgede insan, çift ayaklı canlılar sadece birer işbirlikçi, ziyaretçi, destekçi, işçi veya hut misafir olabilirler. İşbirlikleri bizleri tanıma anlamına gelir. Varlığımızı yaşartır. Namımızı öteki nesillere illettirir. Ada her türlü ötekinin yanındadır. Ezilen her bir dal çık, otlukları korur. Gerekirse toprak bütünlüğü için her türlü mücadeleye hazırdır. Birinci Haziran haftası ile birinci Kurtuluş dönemi geride bırakılan ada ikinci otluk kesimin sonrasında çevre arazide kendine katılan yeni yabaniler ile yollara devam etmiştir. Kendilerini tanımayanların varlığına son verilmiştir. 41 adım çevre uzunluğuna sahip olan topraklarımız 13 adım karasuları kanununa göre 165 adımlık çevre otlukları üzerinde söz hakkına sahiptir. Tam bağımsız otluklarımız kendi kararlarını kendi başına alarak işbirlikçi çift çift ayaklı insanlara bunları bildiri, emir, duyuru, ilan, şartname, önden hazırlanmış projeler, ultimat ton ve dönemlik faaliyet raporları ile bildirir. Sizler de bizlerle işbirliği içerisinde olmaya sizleri davet ediyoruz. İletişim için adabilesikturlar@gmail.com yazabilir. Bizleri YouTube hesabımızdan takip altına alabilir, destekçimiz olabilirsiniz. Lütfen bilinmenizi açmayı unutmayınız. İyi ki ada, ne mutlu otluk olana, ötekiler adına. Otluklarınız, otluklarımız, otluklarımız, otluklarınız, otluklar otluklarındır. İmza bahçivan.